De Merhaba dedim hoş geldiniz. Bugün bak. çakıyı aldım Geliyor ya. Siz orada videoyu doldurun arkadaşlar. Ben çakıyı aldım şuradan. Öyleyse, sen benim silahımı tadına baktın mı? <gülüyor> kritik vuruyorum. Merhaba dedim hoş geldiniz. Tadı tamam. bakmamış. Aa şunu bakıyorsun ya. Hoşluğuna devam ediyorum. Ben bunu bir aldım şuradan. <gülüyor> sen benim silahımı tadına baktın mı? Ben <gülüyor> öyle bir şey yapmadım <gülüyor> da. Aa şunu bak. Hoşluğuna nasıl Bazan gayet güzel, Tam çık. Şöyle şunu yapalım. Saldırı mı Aç. Ve Titan. Saldırı mı sna'n Ve Titan. Aa şimdi Bey gelecek doğru. Hadi ha. dövüş ben. Ne? Nan. Aa, şimdi May gelecek, doğru. Şimdi May geliyor. May, May. Nan. Postum ya. Şimdi May geliyor. May, <gülüyor> May. Nasıl <gülüyor> öyle kesin Aman ben bunu öldürmek istiyorum En iyi arkadaşım ne diyorsun ben ya? Ne ah. çok yardı bana. Burası öyle. Hürriyet mi? Sen kime vurdun? Ee, ben, ben bunu istiyorum. seni. En iyi arkadaşım kürtü kürtü ol. Kürtü ol. Kürtü ne diyorsun ben ya? Ne çok yardı bana. May geldi. May! sen mi? Sen kime vurdun tanıyor? seni. 42 puan May geldi. May! konuşuyor. Ketana girmeyeceğim. Bakın değişen bir şey var. Bu değiş bebek. Kükürs. Aha bırak bayağı bir şey var. Ketana kurtar mı? Değiş bebek. Kükürs. Meyi titan dan. May in. ne ya? May in. Ketana kurtar mı? Meyi titan dan. May. İt. Ney ya? Şimdi orada oyun sesini tamam mı? Kapat. Şimdi orada oyun sesini açalım tamam mı? Titan sanedip girdim. Çıkacağım biri bundan. Suyu açtım Kapat. Aa! Aynı deli. Sever, oy! İşte sanedip gördüm. Çıkacağım biri buna. Silah atayım şundan. aynı deli. Oy! Ha ha ha, hayır adam değilsin sen, mısın? <gülüyor> <Kı> ha! <tok> <gülüyor> Ne büyük ne, Adama bak ben büyük. Ne <Gülüyor> büyük Adama bak büyük. Ah Aa! Kestik lan oğlum. Kestin. tamam. Aa! Hazır mısınız? Kestin. sen ki Ya Allah ya bismillah. Kestin, kestin tamam. Öldüm. Öldüm, öldüm ya. Hazır sen çiye. Ya, ya Allah ya bismillah. Bir daha oynayacağım ben bunu silahımı almak için doluyorum öldüm öldüm öldüm yavaş aha intikam bir daha ince ben bunu. silahımı almak için doluyorum gölgeye bak adam be aha abi burda gölgeye bak adam be üzülmüş Abi Kamerayı burada al. taşıştı. Üzülüyor bak bunun için. Ney için üzülürüm mü? Üzülme şurada gölge içmesi. O da geldi? Kameraya taşıştı. Hı? Üzülüyor bak bunun için. Ney için? Üzülüyor üzülüyor üzülüyor gerçek geldi işte. Şurada gölge içmesi. O da mı? gerçek Hım geldi ben. işte. geldi. Evet. Gerçek oldu artık gölge böyle. Özedi ama. Aa, cinten geldik. Yok. Yok serverde. Gel gel gel. Üçte Gerçek olarak böyle böyle. bitti. Aa, cinten geldik. Yok. Yok orayı Wow! Güçlü göstereyim. Yok güçsüzdür. bitti. ne Aha, ara sahne. Wow. Abeni ara sahneye geçiyor bakın. Ne? Aha ara sahneye. Abeni ara sahneye geçiyor bakın. Burada gerçek görge oluyor. Burada gerçek görge oluyor. Şimdi gerçek geliyor, gerçek ölüyor Hı? gerçek geliyor, gerçek ölüyor He, böyle duygusallama benziyor. Üzülmüyor bu Seviyorum bu oyunu ya. Tı, ta, ke. Lan belası şimdi. He, böyle duygusallama benziyor. Üzülmüyor bu seviyorum bu oyunu ya. Güzel olan belaskır şimdi. Hani last time şimdi. O bombe çöredi. Hani last time şimdi. sıra gelmiş diyor yok gelmiş. Bastı bastı. Bastın taşı. Gökerse Pan çekici vardı onlar güzeldi ben. A Pan çekici Sici He he Oydu ben yaptım. He çekici 31 level uçmuş. He he. Pan çekici Kötü. Oydu ben yaptım. Kötü değil tam. Of ayı çekici değil Tamam level uçmuş. He he. Kötü. Kötü değil tam. O vay çeyizisi. Dur, staf hemen gelmek istem değil mi? Gelgele biz dersin. Dur, değil mi? Tüm buraya. Gel yine Gölgeler bak burada şu heykel yıkılıyor Ne heykel hey, yapıyor? 5. 10, 9, 8, 7, heykel 6, 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Çok biliyor tamam mı? mıyım. Dediğim heykel şu işin. Şu yıkılıyor. Çok biliyor utanmaz. Utanmaz mıyım. <Gülüyor> Sıvı Dediğim heykel şu işin. Şu yıkılıyor. Yolun sonuna geldin titan. Sıvı sıkı. Bir dakika o faranı of. Yolun dütüm sonuna geldin kıtam. Orada zenci bunu oynadı video önce. Yine kahve ferahlı vardı of. Tuttum mu? Orada zenci Oynadım oynadı video önce. Taşlara gerek de. Siz sadece bir çöp atar küne kalmadı. Su! binos çöp atarken yakalan sığamda gülerim bu kalara gireyip de çöp atarken yakalan <gülüyor> <gülüyor> çöp atarken de değil ama, değil ama. ne alaka bu kalarda değil ama kanal bu Bakayım. Aa. Aa, Nasıl var ya? Ha, Nasıl da ortadan var ya? Ya tüy hiç abone yok! Adamın anadığı bir abone hiç abone olmuyor Ya tüy kaçırdı hiç abone yok! Adamın anadığı bir abone olası hiç abone olmuyor tüy! abone Baran gelmiş Bıkışa abone oldu Bıra Herkan Baran gelmiş Bıra Herkan Sen atalım Çelsiz müzik. Sen müzik. Ah uh. Bakı ben geliyor sanırım Ha şu Bakı ben geriye sanırım Aşağı hadi Ha şu Şu Aşağıdan. hadi. Bana ben bu hile yapmıyor? Ne var? Bakalım niye Nema. Bakalım ne zaman bak... izlelim. Ha. Titan. Üz istiyor işte. Ha. Titan, hadi hadi set ben Adamlar işte. Nolun benim Adam bir pompalı kullanıyor. Ne perde desett şu anda. Osmanlı ona yapış, be. yapmış. Adam bir pompalı kullanıyor. Osmanlı yapış, yapış kelli <gülüyor> be. Onlar yapmış. Fakat Um, olur. silahları Tanzlüs slangları alalım gençler. Olur. Murad Tanzlüs slangları bu Hay, ağır anasız yemekanasız yemekanasız yemekamaçsız yemekamaçsız yemekamaçsız yemekamaçsız yemekamaçsız yemekamaçsız yemekamaçsız yemekamaçsız Ama şöyle sardım. Uf, ske geldi ama. Tamamdır. ya? Uf, ske geldi ama. Changes. What do you know, Daniel? It's done. Changes. What do you know, Daniel? Sure. Boş oh. Boş oh. yi işte ne işte ne bileyim, işte, ne bileyim. Ben bunu hiç görmedim Ben bunu görmedim. şunu bilesin bir şey diş açtırmam. Hodo. Shik. Bir dakika Shadow Fight'ı Hı, tutma. Hı. Aa, nasıl oldu bu? He. Aa, nasıl oldu bu? Birşey kalmış. Birşey Tamam. Ben aldın mı ki anılır? Bu. İşte tam. Aa, Bu. İşte tam. kobe Hadi çocukken ne şarjı faldı Şu muyu acaba bana ben Belki o tekmelerim iyi değildir. Aa! Şu muyu acaba bana tekmeleyecek? Belki o tekmelerim iyi değildir. Aa! Ben rakibimi sadece tek batırıyorum. Şey Türkçe. Ben rakibimi sadece tek batırıyorum. Şey Thank you. büyük kongre. yüz değil, 5 değil. Sonra da büyük kongre. Kafada hukmeya girdik. 50. Sadece bir sürü. Kusama. Kafada hukmeya girdik. 50. Öteki Evledim. Ben de buayla da gittim. Şurup su alacaktım. <gülüyor> Turdlight <et>. evledim. <gülüyor> Şurup su <tuşluğu da> alacaktım. Kısa kaydettim ben oldu. <gülüyor> Bakın Kasapla gittim benziyorum Aaa oldu Bakın Hadi şok gidi Hadi şok gidi 1-2-3-4 midaç Size so videoyu ayarlık. Dolun mu? Size so videoyu ayarlık. Alıp debasin stumur. Dolun mu? 1 2 100. Tutabilirsin. Ya. Bir, iki, yüz A video geldi Üç verdiyse Geç video Neydi bak Sen seni yıldız ne yıldız bir ki Geç video Neydi bak Sen seni ne yıldız bir ki Ben the Big Dubs. Mı? Ben de atarım. Şok yedir bana. Öldüm. Ne yaptım? Ben de atarım. <gülüyor> öldüm. Kestim. Granat attım. taktım Aha ergen geliyor Aha ergen geliyor Oğlan sıkıldı çoğun kılıcımı bana ver. Öldüm öldüm yavar. Kritik vururum yancangiler. Oğlan sıkıldı çoğun kılıcımı bana ver. Öldüm öldüm yavar. Kritik vururum yancangiler. Buritil. Buray seni yapmıyorum seni. Kafadan vurur seni de kafa kafa kafa. Mori çağırdı. Aha, Aha, Aha yüze gitti. Kafadan vurduk sürekli kafa kafa kafa. Dur dur dur dur Aha yüze gitti. Dur dur dur kapıyı açmak zorundayım. Nereden? açmak zorundayım. Azalsın Çok buraya zaten gelecek. <gülüyor> çok <azal>. Hayır, yere <gülüyor> kritik kon? Sakın yasta gelmesini yoksa vicdanım iyi azalsın <gülüyor> Çok buraya zaten. Yok lan <gülüyor> çok şey. Yok <gülüyor> sakın yan gelmesin yoksa biter. Bloklama, çaresi bloklama. Çöktün benim. Atma. İki olsun kaldı. Tamam mı? Tamam. Çöktün benim. <gülüyor> Allah seni ya. Tamam mı? Tamam. Allah seni ya. Sen benim canımı nasıl öldürsün? Hazır Hazlı sağlar. Hazlı. Hazlı. Şunu ateşi. ateşi. Sen benim canımı nasıl öldürsün? Bombardıman Hazır Hazlı sağlar. Hazlı. Hazlı. Şunu Hı -hı. Hı -hı. ateşi. Bombardıman topu. Çım. Bili ki çok ki meki çok geçti Tehari tehari tehari tehari Mide Tehari tehari gözünü kafama alacağım. Kestim mi? Kesmemişim. Beni daha bak. Gözünü kafama alacağım. Çıkçası adam mi? Kesmemişim. Kestmedi daha, daha biliyorum. Kestim <gülüyor> <gülüyor> Sadece Kest daha. Adam mi? <gülüyor> Kesmişim. Para gidiyor ben çıktı. Hiç para Adam isim. <gülüyor> Turnuvayı da 4'e getireyim geliyor. Aa ayırmayın diyor. Sa. Turnuvayı da 4'e geliyor. Gipsi, gipsi. Pauli benim, şu benim. Sağ şuradaki benim toy. Ne diyor be? Şu, şu sarı baba be. Gipsi. Gipsi, gipsi. Pauli benim, şu benim. Eski yaraları çalmışlar. Çoy. Ne diyor Eskideki yaralar. Baba be. Bu çıtır. Baş öyle. Niye baş orada? Dur. Dur lan. Eski yaraları Yarılar. çalmışlar. Eskideki yan yarı. yakıyor, yakıyor. Çöpleri de yak. Bak şöyle. Durma. Durma, safek. Oo! İslam yakıyor, yakıyor. verdi Çöpleri de yakıyor. Geliyor çıkan safek. Oo! 2 verdi zaten. Baş öyle bekliyor. oldu. 92 bir dur. dur. Burada? Tapi dur. Uf! Burada? Uf! D'ye bası şöyle J'ye basıyorsun. Zıplarak kesiyor. Yani şöyle. D'ye <gülüyor> Zıplara var bende? Altta yıkıcı var. <gülüyor> Severim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kıza çıkıcı bu değil ben. Buna de. ben oynamayacağım. Altta yıkıcı var. Severim. Severim. Ben altlara geçeyim dedim ben. Yukarılarda yok diye biliyorum. Ben bunu değil. Buna ben de oynamayacağım. Yok kesin ya. Kan bitireceğim sonra bunlara geliyorum. Altlara ya. geçeyim dedim ben. Yukarılarda yok, yok diye biliyorum. Kıza yıkıcı. Yok kesin ya. Kan bitireceğim sonra bunlara geliyorum. 欧 çekici ağızlar için mi? çekici ağızlar için mi? ne ya? çok saçma şeyler var ama bazıları da çok güzel Güzele benziyor, bu güzele bence o. He ya. Çok saçma şeyler var. İyi değil mi? çok güzel. Bilgilerde. Bu niye bir işte? Güzele benziyor, bu güzele bence. Bu niye bir kötü olduğu çözülmüyor. İyi değil mi ya? Hep bu niye bir işte? Bunda oh. niye böyle kötü olduğu çözülmüyor. şarj için var sizin için şarjın karakterini yapayım biraz ben çalışacağım. hatta bu da olabilir. Şarj yere kadar gördüm. Var sizin için şarjın karakterini yapayım. Sülkastçı diyeceğim. Tamamdır. Ha bu da olabilir. Bunun sefer başka bir sandık. 20'ye kadar geldi. Bunlar yeni. Sülkastçı diye onu. Sonra değiştirdim. Burası mı Nifar? Başka mı yok sandım? Vur yine? Sana biraz benzedim işte. Ateşli silahlarım. Sonra bire benzedim işte. Bu var ya yani ben. Ateşli silahlarım. <gülüyor> bu var ya ben. Puluncu. Hayır. Puluncu Onu onu Ay Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Asteroid Asteroid Yüre. çok ses çıkarttın ölüm bütordu Vallam Asteroid Bunu Asteroid Zırhlı çok olmadı. ses çıkarttın Güzel Vallam Samsung'da var mı ya Samsung'da zurslow da değiştir slotu değiştir belki Evet zurslow olmaz Kış ağırın katı analarıyla oynayacağım Bula bilisayalım bu zırhı var mı ya Sonra zırhını vermek Müslah da, da, da değiştiririm belki Evet. hiç birisi var evet. yok. Bazıları var Kış ağırın katı analarıyla oynayacağım Bula bilisayalım zırhını Zırhını vermek Melek zırhıyla var Bazıları hiç birisi yok. Bazıları var Ben melek zırhını alabilirim Bula hangiyle dövende var Dövbe kapımı Melek zırhıyla var var Nasıl ben duruyor, melek sorumlu alabilirim videonun. Sen biraz sen oraya benzedi gibi. Hı, hı, hı. Geç katışırsın. Su kaç su kaç su kaç. Yok yok. Sen biraz sen oraya benzedi gibi. Geç katışırsın. Su kaç su kaç. Su kaç. Yok yok. En başa gitti bana samuray lazım. Samuray. Bunlar değil. Şur kaç, suikast. bunlar kaç. Buna suyu kaç çift. Şimdi onu deneyeceğim. Gel şur. Mana samuray lazım. Samuray. Bu değil. Kaftan'dan başlıyor. Olabilir de ben şunları deneyeceğim. Bunlar da böyle bir zırh yok oynar. Şöyle bir zırh yok. 1 levela kadar geldiğiyle diyor. Kaftan'dan suikast başlıyor. Durum alacağım şey böyle böyle bir zırh yoklar. Şöyle bir zırh yok. İle ile geliyor. Suyu kaçtığını kaptamıyorlar. Şeymi biraz. Nerde nerede? Aşırı güçlü birisi bile var. Nasıl göründü hatırlıyor değil mi? Bir <gülüyor> şey gelmedi Aşırı silahlı birisi bile kaptan. var. <gülüyor> Nasıl durdu? Ben bir durdu, değil mi? En altlara inelim. Hiç şey girmek istiyorum. Babamın katağınası var. Silahımı da değil, Geçtim kesin. Adam. Yemin değilim geçtiğimden. En altlara inelim. Babamın katağınası var. Altı katağınası var. Değil, Hadi geçtim kesin. Yemin değilim geçtiğimden. Nerede bu? Dağlı altlara inelim. En altlara inelim. Şagın'ın var. Bu mu? Değil. Kaçıyor. Hadi bu. Diktano. E, ah. Ben. Ben şurada bir Ah, şağırın katanı var. Bu mu? Değil. Şağırın kılıcı. Bu ne? Diktano. Şey şey ah. Ben. Bu şöğüt sandık. Aldım Ah, şağırın katanı var. Şimere! Şimere! Bu ne? Hep şimere. İşte Simmered. Hep simmered. Sonru defiyor. İblis a, thank Niye zorunlu geçiyor burada? Sıfır sıfırım. Sonru defiyor lafa yazıyor. İblis a, thank you. Niye zorunlu Zırfızın. Atma! Atma! Zırhızla hala atma. Sana at dediğimi kim söyledi? Ben sen vurdum böyle. Batu tek atma açık. Tek, tek atlamaz at, at, at. şunları. Atma! At atma! At sana at dediğimi kim Bak, söyledi? At. Ben sen vurdum böyle. Öl. Ölmüyorum direkt. Batu tek atma açık. Tek, at, tek atma açık. Bir vuruştan nasıl ölmeyecek? Sen sen de ne olur? Üstünlük mü? Şok mu ettin bayağı at. bir? Ben ölmüyorum direkt. Ölmüyorum. Direkt. ölmüyorum. Kesik girdi, kesik girdi, kesik girdi. Bir verse, 2 Şok mu ettin bayağı bir? Bak. Kesik girdi, kesik girdi, kesik girdi. Bir verse, 2 verse. Başarılı sonra ver bundan Başarı sonra, sonra. Bence, ben bekledim. Aşina nasıl ölmeyecek. Uy, hayır, zim, zincirleme var. Zincirlenme mi? İyi çok güzel ya. Kafaya indiriyor, kafaya indiriyor. Uy, hayır, hızı çok mide var. Yok yemin. Kafaya indiriyor, kafaya tamam, indiriyor. Yan, şok mide. Yok yemin. Bir lan Koçumun perfect kombi. Arkadaşlar perfect kombi. 2 saniyede. 2 kick burpee perfect. Koçumun perfect kombi. Perfect kombi, perfect kombi. 2 saniyede. 2 kick burpee. Şimdi canavar. Senin canavar canavar gibisin ya. Burada tek tekrar... atma. <gülüyor> Aa 2 kick o ne ya? Şu akın mı? Senin canavar... Canavar nerede mi var? Dökkatli açım. Ta Taskitsiz hmm. lan bu adam. Takatlı. O ne ya? He. Şu akın mı? Zırhım hmm. ağzı var. Kıpkırmızı. Nerede alakası, ne alakası var? Vardanın dünyasına mı geldik? İkimiz aynı. Taskitsiz lan bu adam. Atma! Atarsam ben Onu sana bulatırım. Kıpkırmızı. E. Vardanın dünyasına mı geldik? İkimiz aynı. İkimiz <Gülüyor> aynı. Beğendim mi? Hayır. Atla. Kediyim ben. Atarsam ben sana bunu atarım. Kediyim <gülüyor> olsun. Bir kestirsin. Öyle girme. Çunque French dog. ya Uygun mu? Çılgın açıktı, plansı durun. Bir dakika. Takıntılı plansı dövüşeceğim, yarabbim. Açıcağımdan sonra geri ver. IQ! IQ kanka gelsin, IQ kankası. IQ lan ver perfect. bir şey. Perfect yaptım. Arka sıçrı tanıştık. Merhabdaki varlığına gelin. IQ kanka gelsin, IQ kankası. Kesti. IQ lan Perfect Aha bun, aha şuna gitelim. Maiharda ki vardır na Toplu çağrı. A... Yeah. Kesti, şuna başarım oldu. <gülüyor> <gülüyor> yes. Aa, aha, bir tane başarım oldu. aha, <gülüyor> <bir> <gülüyor> <gülüyor> o aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, aha, Svam ediyoruz arkadaşlar. Bu bir can kaçtı hiç olmuş. Eh, işte devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bir kaçtı <gülüyor> olmuş. Eh, işte Eski bitti. Olmuş. Bakın ben bitirdim. Devam edecekleri. Senin için en başa geliyorum ve şunu yapıyorum. Böyle ne yapacaksın? Yapabilirsen tabii. O hafif mipler takıyor. Deyim. Devam edecekleri. De Neymiş? Senin için en üstünlük. başa geliyorum ve şunu yapıyorum. Böyle ne yapacaksın? Yapabilirsen tabii. O hafif mipler takıyor. Bu şu. Bu şu. Bu şu. Bu şu. Neymiş? üstünlük, Toplu çare. Her veriyor. Şu baksana 15 falan veriyor. Bakın, bu 1 veriyor. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum ben. Şunlar 1 veriyor. Şunlar. Aa 5 veriyor. veriyor. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. 20 çare atmışım bilmiyorum. 5 veriyordu. 20 çare kafa baş ağrısı. çok mavi mühre. Süper. Çok süper. Bort Cedric'in mavi mühürü. Süper. Eberi ikinci fundan sen zaten buradaymıştın. Şu bomba. Senince Linux'a yapa, mı yapacağım? Hafif fif, fif. İlk önce ona sebze merak ettim. ettim. zaten haftana mı ben? Haftan en başa göre tabii. Peçe. Ona sebze merak ettim Kaftanı mı giyiyim ben? Haftan en başa göre. Üç. Maaş Yok, Daha. Size 3 hafta. Tamam boş ver. Mutluyorum Next paketi yap. Yok. Üzerin tam namazı. Arkada bir tane çok var. Kafe. Mutluyorum Next paketi yap. Tamam. tam. Nasıl Arkada bir tane çok var. Çöp. Hadi ama şu şuraya alması. Ee tamam. Kaftanı ben de yok. Kaftanı dene. Şimdi kaçacaklar. Şimdi Yok. Şimdi siyah kız bu. Bak şu Yok. Güzel oldu. Şimdi siyah tatlı Başlığı da haşır olabilir mi? Güzel oldu. Başlığı da haşır olabilir mi? Büyü kullanmadığı için büyüleri bırakıyorum. Nerede benim büyü? Ve çok büyü. Kınağa yazıyorum. Büyü kullanmadığı için büyüleri bırakıyorum. Nerede benim büyü? Ve çok büyü. Elmitin kılıçları, katağınız, işte, bıçak değil o bıraktı, satır işte, satır işte ölüm. He Sen leğen eksi yaptın. Elmitin kılıçları, katağınız. Bıçak değil satır işte, satır işte ölüm. He he. Sen leğen eksi yaptın. Kündü sana helmit yapacağım. Helmit yapmak kolay. Demiş, şimdi sıra i̇şte. her atan sabah. da buradaymışım evet yapmak kolay olay. bir de hmm. yemişim niye buraya geldi i̇şte. mu atan da buradaymışım olur yemişim bir de bu niye buraya geldi şimdi kalsiyonu sonur mu bok Yok, olur Box. Yok ben yani bunu kullanmıyor Konu şapka ver gel şimdi. Konu şapka ver gel şimdi. Konu şapka. Lan, ne çelenmiş. E. Eh. zaten. Bunay'da kalsın. Ne nasıl kalsın şey ya. Güç lansını alayım telefon zaten. Bunay'da kalan güçsüz var. Ne nasıl bir şey ya. Güç almayacak. Şu anda kasap şey. var. Tam 16 Mayıs kasabın satılır. Arkadaşlar güçsüz var. Kasap nasıl bir şey? Ay, çalışacağız. Zaten kasap var. Çünkü bunda bilmediğim bütün güç dalgaları aynı çocuklar. bilmediğim, için bunda bilmediğim bütün güç dalgaları aynı olacak. O, şey... o belli zaten konuşak kullanmıyor. Nasıl? Başta hiçbir şey yok. Yapacağım tam yapacağım. Bana ha, neyse geçiyorum artık. Hiç hiçbir şey yok ya. Sen çok zor yapamam. Yapmayacağım bunu. Tam yapacağım. Bana neyse geçiyorum. Ben bunu şey çok zor yapamam. Ya. Benim meydan okumam. Benim meydan okumam olmuş. <gülüyor> Buradaki meydan okumayı yapmamı bitireyim ben ya. Bitirelim ya. Dönüp kola da Benim meydan okumadan Evet, benimle evet, birlikte ol. tutana gelmişti. Lan <gülüyor> bitireyim ya. En başa aldım da karışım oynamasın. Şimdi meydan okumuş. Evet, dün de birlikte şuan. tutana evet. gelmiştik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle en başa aldım da karışım <gülüyor> oynamasın. Şöyle şıpıvan yapıyor. Neydi bu ne ya? Evet sizinle birlikte artık bu videonun burada sonuna gelelim. Evet sizinle birlikte artık bu videonun burada sonuna gelelim. Bugün ki, videomuzda... Bugün ki videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Çok yoruldum. Yani bir de bir saatlik videomu yapıyorum. Ve videomu ve bugünki videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. videomuzda bir görüşmek dileğiyle. Çok yoruldum. Şimdi bir, bir saattir video açarım ben. Bir bir bir bir belki. Şey Çok